Yani Burak gör ya Arkadaşlar Burak Köktaş kanalına abone olabilir misiniz? Maşallah maşallah. Abla bak görüyorsunuz nasıl. Kim ya Ölüyor ya. kanka. Çık. Şikarcı karşı var karşıya koşacak demişim dedim. Karşıya kadar. Evet. <gülüyor> Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben sizlerle her şey bindiniz arkadaşlar. Yorumlar hesabıma hoş geldiniz. Hoş bulduk kardeşim. Nasılsın? İm hiç görüşmüyor. Bak, old, bak yaki, madi. Okan'ın şimdi. Abi sen başladı? Ah diye var. Ah. Ne oldu böyle yani? Tamam Karacuğum, tamam. Sen bir çek şimdi, çekmiyor. <gülüyor> tamam. Ringini, ringini at Okan'a. Gel Elif. Şurada el şurada 30 tane sinap çeker misin? Evet. <gülüyor> Çantayı, çantayı, gel şuraya Hayır, ben orda istiyorum Ben orda istiyorum Ben orda ben, ben istiyorum ha. Tamam hadi orda Bir tanesene yirmi tane Tamam, yirmi hadi 20 tane <gülüyor> Ay ben şimdi istiyorum, Teker misin? <gülüyor> Serana Gubma kaç oldu? 20 yeter Allah kabul etsin. Güzel oynadık sıkarsın. Ya hadi sıra sende. 30 tane meki çeker misin? Hayır ama kanka hayır. Tamam hadi 20 tane meki çeker misin A o zaman? Ama bana ne oğlum yani? Sen de katlayacaksın o zaman. Bir karıngası. Deli oluyorsun ya. Telefon adam var. Gücümle kurulmadım. Oğlum bir o beni mi çevir Dur ben çıkıp hang bekle dur. Heh, çektiğim Çektim tamam devam ederiz. Ölüyor kanka. 2. 2000 years later. Gürcü kanka sen nereye koyacaksın? 4 5 A few moments later. 6 7 8 9 10 A.M. 3 so 11, 12, 13, hadi 14, hadi 15, 16, 17, 18, 19 ve 20. Hadi bak. kemer çok acı. Şu karşı var ya karşı evet. karşıya evet. koş kardeşim o zaman. ne kadar. Karşıya <gülüyor> kadar. Ufak. Evet. Abi şu koşan çocuğu gördün mü? Geri zekalı abi işte ya. Salak salak koşun. E ee, şey abi şurada bir tane koşan bir tane çocuk vardı gördün mü? <gülüyor> Kili mi? Render, render yaparken çok güleceksin Niye? Götür mü hatta ağzına sıçralım Hayır <gülüyor> hayır <gülüyor> Ne N'abbi? <yaptım? gülüyor> hadi ne gel hadi, hadi ne al çantayı N'abbi ne yaptın? Söyle ne? Bir şey mi? yapmadım oğlum render yaparken Ne şey merak et. söyle be Bana ne? Ölüm yok söyle bak Tamam Burak susar mısın? Seven ne? <gülüyor> ne fark <gülüyor> eder oğlum? Şimdi Koş işin dışına çık ya Koş işin dışına çıktı tamam, Oyalanma olayma kanka tamam acıdım acınım Yo yani. bana ne al tamam. ben çıkıp gezeceğim Üzümde <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hadi bir çantayı çantayı alacaksın kanka, çantayı da alacaksın karnı, Tamam tamam, hadi zorlama hadi de, de Hey ben kamerası yakalamak için diyorum Koşarak kanka koşarak dedim Koşarak çıkıp geleceksin dedim de, Aslında bekle de, binerdi <gülüyor> Ah P30 Pro, <gülüyor> <gülüyor> şey, aaah bu geçsin ben de kay kayboluyum ya Allah aşkına kayboluyum <gülüyor> Kaybolacağım, arasın beni <gülüyor> Bakalım Kanka onu demedim. Dışarı değil dışarı ya. kanka bu. Avımıza koşaç kanka. Bora ne? Yok oğlum öyle bir şey ne? Ben koşacağım. Ne koyacaksın Burada başka alışveriş merkezleri var mı? Ay var. E, de e tamam var kanka geç. Çık. Öğrenirim kanka ben. Öğrenirsin gider misin? Koşarak dedim ama koşuyorsun ki sen. Yine <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> şimdi. Haydi sıra sana kardeş. Ben en son beden eğitiminin maçında koştum. Ver. Ya gel yürek ya ben sıkıldım ya. ne yapma kanka söyle. Gelin, ne? Gelin, Yo. mi Migros'a? Ne? Migros'a mu? Gel yürüyelim. Sponsor <gülüyor> e, ne abi, kanka söyle bak. Bize uzamasın. Yuh uzasın. Bak. Para kazanıyoruz oğlum. Yani. Kes. Allah Allah. Burak kes. <gülüyor> Bak hadi kanka, abi söyle. ne yapalım? Ne bak biliyor musun bu? Yat şuraya, sürü nereye gidiyor? Şu o, o Hayır, on kanka, bir... Üstüm bak, üstüm, aramın temizleri bak, şey ona böyle bir şey yapma. Yani ya öyle bir şey yapma, öyle bir şey yapmam kanka onu söyleyeyim yani sana. Kanka şuraya kadar. Öyle bir şey yapmam, öyle bir şey yapmam kanka. Kızıbaca, vergi ödüyor musun? He? Vergi ediyor musun? Kanka vallahi Allah tarafından vergi ödemiyorum ama vergi ediyorum kanka, dua ediyorum yani. Namaz, ibadet ediyorum. Evet, şuraya geliyorum. Hadi kanka, sürme değil bak, hızlıpla, CSGO gibi böyle böyle gidebilir hepsi o sana. Kanka, onu yapmayalım ya Dönerek değil, bir manak utsamışız dedi dönerek dönerek değil. Ah biliyorum mu? Benim de benim benim duruyor şu an. Video önce, video. Ha, video önce aklımda çok şey vardı, böyle uçtu bitti. Doğruat karışman. Hadi ben bettahetmişim madamın odasının dersinde bir şeyler bozulmuştu. Aa evet lan. Var akıl zaten bozulmuştu. Zıçı azdır çünkü zıçı almış ya. Erken bitmiş okul. Hadi ganga. Ben sıramı sana devrediyorum. Ben aklıma hiçbir şey gelmiyor şu an. Tamam. Beynim ne oldu? Şimdi kardeşim o dedin Aynısını gidebilecek sade. Sen yapmadın. Tamam. O kadar o zaman Selam ver git kanka. Tamam. Hangi dedim? Yokum ben yani dediğim. Sen de aramızda olsun o zaman. Tamam, ne biliyorsun mu? Burak dedi şey Amerol diye barış. Tüm gücünle. Tüm gücüne sesin. Evet. Lan yani. Burak böyle böyle. Arkadaşlar Burak Göktaş kanalına abone olabilir misiniz? Olun beş. Utanayım bak. Herkes bana bakıyor. Ana abone ha. Kardeşim. Bak bak. Hayırdır bak. kanka. Muran, Ranfam edesiniz yıldıran. Kaderiniz <gülüyor> <bizi> değiştirecek. Bir <gülüyor> ben. <We gülüyor> <kaç. gülüyor> kanka, şurada eline herhangi bir şey al. Bir abi. Abi, kendi aramızda ne var ya? Bir, bir şey bulunmuyor ki. Tamam tamam. Onu ne bulamayalım kanka? Tamam ama ayıp bir şey olmasın yani kanka. Tamam. eline herhangi bir şey al. De, abi bunu bana alır mısın? Herhangi bir şey alırım. Normal bir şey derim yani kanka. Ayıp. O da ayıp. Abi şey de bu. Bunu... Ne say? Ama bir şey olmaz lan. De bunu de bunu bana alır mısın? Bak al bu mesela bak 50 lira. Ver o sana. Almam. sen burada bekleyen bir şey alacağım bekliyor. Bekle. Sen, ne dedin? Ne dedin? Çalışan beni. De. He? Ben de böyle çalışıyorum diye. <gülüyor> Ziya kanka şimdi sıra bende. Al. Kanka bende sıra olmasın. Şimdi kanka aynısını sevceksin. Ben bende sıra alırsın. olmasın. He? Bende sıra olmasın. Böyle bir şey yok oğlum. Ben üstte 20 kere elim ama. Hayır öyle şey ya. Üstte 20 kere değil de öyle şey yani sıra olmasın. Çünkü çok çok yavaş geçiyor. Tamam bunu al kanka. Ki, abi AB'de 12 ay taksit var mide. Ne dedik evet, kanka Gel bak Genel ben bu arada ya. Abi sadece fiyatını sordum Esat'ın haberi yok. Esat'ın videoyu kapattığını da söyleyeceğim Güzel oldu oğlum. Hayat, benim ay taksis var mı? Öyle maksimum altı Tamam. <gülüyor> Şimdi videoyu video burada kapatalım arkadaşlar, biz hafif dışarıdan çıkalım. Ne oynuyorduk biz? Her şey evet. Şimdi bana böyle bir isparla. Ben, ben ismallıcam. O zaman senin kendini al ve komana ben. sevmek mi lan? Oğlum çok zeki lan. <gülüyor> Beynim burada bize. <gülüyor> Esad kardeş ne düşünüyorsun? Durdum burada kanka istediğimiz bunu yani iki çekin kanka. Beyler bir, bir dakika ben bunu aldırayım gireceğiz bekleyin. Ne oldu ne düşünüyorsun? söyle be Beynim yanmadı. E <gülüyor> bu kardeşin zansaraylesen yani IQ olduğum için bir de ben bunu düşündüm biliyor musun? Bu de derdi düşündüm benler bunu yani. Bu derdi ben bunu düşündüm. Gerçi mi söylüyorum kanka? Gördün bir tane çekeriz yani. Çeker çekeriz aynen. Tamam. Aldık böyle haberler. Ben dur. kız kesiyorum. Dur. Ön kamera çık bana, kes. Ö ön, ön, ön kamera açıp kendin görünmüyor mu? Evet. Sen, Burak Göktaş'ın. Hayır, ön kamera açıp sana vereyim, şey dedim yani. Kes dedim yani. Ya bir sus, Allah. vallahi fırlatırım kolayı üstüne ya. İstanbu, ne sadece abi, seni alıp daha fazla kalmayı, ne sabına bitirseniz soracaktı bayağı. burası otur kardeşim. Dören, dören, dören kim varım var burada? Kaç? İşte ama burada.